Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Mayıs 2022 yorumlarına hoş geldiniz sevgili ikizler. Geçtiğimiz ay tutulmalar döngüsünü başlattık. Boğa burcunda bir güneş tutulması yaşadık. Bu ay ise bu tutulmaların devamı gelecek. Akrep ve boğa aksının artık çalışmaya başladığı bir süreçteyiz. Geçtiğimiz sene tutulmalar sizin burcunuzda meydana gelmişti ve oldukça kritik süreçlerden geçtiniz.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 Neler bekliyor olacak? Evet, bir Mayıs tarihinde Venüs Jüpiter kavuşuyor. Çok güzel bir etkileşim var. Aynı zamanda Venüsün Plüto ile çok güzel bir desteği var. 27-28 derece Balık Burcunda ve Oğlak Burcunda meydana gelecek bu yerleşim. Mesleğiniz, kariyeriniz, e, kariyerinizde beklediğiniz destekler, hangi alanda ilerlemeliyim? E, veya kariyerimle alakalı, geleceğimle alakalı net bir karar veremiyorum dediğiniz konularda aslında size bir takım mesajlar ve sinyaller gelmeye başlayacak. Bu konuda maddi destek de göreceğiniz, manevi destek de göreceğiniz bir süreç söz konusu olacak sevgili ikizler burçları. 2 Mayıs tarihine geldiğimizde Venüs'ün Koç burcu transitinin başladığını görüyoruz. Venüs'ün Koç burcu ile beraber Özellikle artık kariyer gelirlerinize odaklanacağınız, sosyal çevrenizin daha çok genişleyeceği, arkadaşlarınız ve dostlarınızla daha çok vakit geçireceğiniz bir süreç aktif olacak. 4 Mayıs günü oldukça özel Jüpiter'in Plüto'yla, ile Mars'ın Uranüs güzel etkileşimleri olacak. Burada özellikle yine balık burcu temasının yani 10. ev temasının ön plana çıktığını görüyoruz. Geleceğinizle alakalı, kariyerinizle alakalı, toplum önündeki rolünüzle alakalı, Güzel gelişmeler var. Artık aksiyon almaya başlıyorsunuz. Artık harekete geçmeye başlıyorsunuz. Çünkü o kafa karışıklığınız bir nebzede olsun. Bitmiş vaziyette ve karşınıza bir takım kariyer fırsatları çıkıyor sevgili ikizler burçları. 5 Mayıs tarihinde Güneş-Uranüs kavuşumu yaşanacak. 14 derece boğa burcunda meydana gelecek bu kavuşum. E, bu kavuşuma baktığımız zaman 12. evinizde etkili olacağını görüyoruz. Bu da özellikle e, geçmişinizden, bilinçaltınızdan, korkularınızdan özgürleşmeniz adına aslında sizde bir ışık yakacaktır. Bir farkındalık oluşturacaktır. Bu farkındalıkla beraber belki de artık nasıl hareket etmeniz gerekiyor? E, buna dair bazı sinyaller alacaksınız. Aynı zamanda gizli destekler görebilirsiniz ve rüyalarınızda yol gösterici olabilirim. 10 Mayıs tarihinde Merkür Retrosu başlıyor. Merkür 4 derece İkizler Burcu'nda retro harekete başlayacak. Ee, sizin burcunuzda yönetici gezegeniniz. Dolayısıyla Merkür Retro'larından siz çok etkileniyorsunuz sevgili İkizler Burçları. Bu süreçte tabii ki e, o zamana kadar gerçekleştirdiğiniz projeler, verilen sözler, anlaşmalar, görüşmeler artık değerlendirilecek. Ve yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler, yeni görüşmeler için aslında çok da uygun bir süreç olmayacak. Bu etkileşime baktığımız zaman burada e, özellikle imaj değişikliği, e, bazı radikal kararlar almak adına retro süreçlerine değerlendirmemeyi tercih etmeliyiz. Ama geçmişimizi şöyle bir gözden geçirmek, e, ne eksik ne gedik onlara bakmak adına da uygun bir süreç olacaktır. 11 Mayıs'ta çok önemli bir görünüm var. Jüpiter'in koç burcu transiti başlayacak birkaç aylığına da olsa. Bu transit oldukça önemli. Neden? Çünkü biliyorsunuz Jüpiter bir burçta ortalama bir sene kadar kalıyor ve aslında senenin seyrini değiştiriyor ve etkiliyor tam anlamıyla. Jüpiter geçtiğimiz yıl balıkı burcundaydı. Sizin 10. evinizdeydi. Zaman zaman kariyerinizle alakalı zorlanmalar yaşasanız da aslında birçok fırsat ile de karşı karşıya kaldınız. Şimdi ise Jüpiter artık kısa bir süreliğine de olsa 11. yerinize geçecek ve aslında 2023'ün fragmanını göreceğiz biz bu süreçte. Çünkü tekrar retro hareketiyle ile beraber Jüpiter balık burcuna dönecek ve yıl sonunda tam anlamıyla Jüpiter koç burcuna geçiyor. Burada balık burcu sürecinde hazmetmiş olduğumuz şeyleri artık harekete geçirmeye başladığımız, adım atmaya başladığımız bir süreçten bahsedebiliriz. Ee, Jüpiter'in 11. evi geçişi özellikle kariyer gelirlerinde ciddi bir artış yaşatacaktır e, sevgili ikizler burçları size. Sosyal çevrenizi genişleyebilir, e, kariyerde yükselebilirsiniz. Yeni dostluklar, kalabalık çevreler, arkadaş grupları da yine bu süreçte ön plana çıkabilir. E, burada büyük hayallerinizi gerçekleştirmek adına, büyük planlarınızı, progr programlarınızı gerçekleştirmek adına ciddi fırsatlar karşınıza çıkacak. Gerçekten e, bu zamana kadar e, olur mu acaba ya diye düşündüğünüz her şeyin aslında olması adına... E, imkanların nasıl karşınıza serildiğini göreceksiniz. Ve bu süreçte dostlarınızdan, arkadaşlarınızdan ve sosyal çevrenizden de destekler görebilirsiniz. Evet 15 Mayıs tarihine geldiğimizde Güneş Satürn karesi var. Ee, bu bizi biraz özellikle otorite figürüyle alakalı zorlayacak bir görünüm. Ee, sizdeki e, yerleşimine baktığımız zaman özellikle inançlarınız, değer yargılarınızla alakalı bir sınanma sürecinden bahsedebiliriz. E, bu noktada bazı hayallerinizle alakalı e, inançlarınızın bloke e, oluşturduğundan bahsedebileceğimiz gibi aynı zamanda e, tabii bunun çözüm yolları da bulunacaktır. Yani önünüze bakarken aslında karşınıza bir takım fırsatlar çıkarken e, inanç eksikliğinizden kaynaklı aslında bu fırsatları değerlendiremediğinizi fark edip bununla alakalı yeni çalışmalarda gerçekleştirebilirsiniz. Ve 16 Mayıs tarihine geldiğimizde çok önemli bir etkileşim var. Akrep Burcu'nda tam bir ay tutulması yaşayacağız. 25 derece Akrep Burcu'nda sizin 6. evinizde meydana gelecek bu tutulma sevgili ikizler Burçları. Şimdi bu tutulma tabii ki özellikle 6 ve 12. ev aksını tetiklediği için sağlık konusunda dikkatli olmak gerekiyor. Biraz bağışıklık sisteminiz düşebilir. Bunun yanı sıra özellikle iş hayatınızda ve rutinlerinizde bir takım değişimler olduğunu görüyoruz. Sağlığınızla alakalı hamleler veya kronik rahatsızlıklar bu süreçte ortaya çıkabilir ve sizin de bir rutin değişikliğe gitmeniz gerekebilir. Yani e, artık hayatınızı daha iyi organize etmek, evet iş hayatınız yoğun, evet projeleriniz çok fazla ama e, hazırlıksız bir şekilde bu yola girmek sizi e, hem mental hem de fiziksel olarak zorlayabilir ve bu zorlanmanın sonucu bu tutulmayla beraber ortaya çıkabilir. İş hayatında yükselmek istiyorsanız sağlığınıza da iyi bakmanız gerekiyor sevgili ikizler. Yoğun tempoda kendinizi ihmal etmemelisiniz. Bununla alakalı sinyaller bu tutulmayla beraber kendisini gösterecek gibi gözüküyor. Evet, 18 Mayıs tarihine geldiğimizde mars neptün kavuşacak. 24 derece balık burcunda aslında Nisan ortasında yaşamış olduğumuz jüpiter Neptün kavuşumunu tam tetikleyen bir görünümden bahsediyoruz. Burada artık o Nisan ortasında nasıl bir fırsat karşınıza çıktıysa, nasıl bir aydınlanma yaşadıysanız artık harekete geçmeye başlıyorsunuz. Ve kariyerinizle alakalı hakkınızı aradığınız, cesur davrandığınız, girişken davrandığınız bir süreçte Söz konusu olacak 19-20 Mayıs tarihlerinde Güneş'in plüto ile Merkür'ün Jüpiter güzel etkileşimleri olacak. Burada özellikle yeni çevrelere girmek, işiniz ve projenizle alakalı görüşmeler yapmak, destekler beklemek adına fırsatlar karşınıza çıkacaktır. 21 Mayıs'ta sizin zamanınız başlıyor sevgili ikizler burçları çünkü Güneş burcunuza geçecek. Güneşin burcunuza geçişiyle beraber o kafa karışıklıkları, o içe kapanma halleri, o atalet durumu artık geride kalacak ve siz planlarınızı peyderpey uygulamaya koyar vaziyete geleceksiniz ve artık e, aktif bir şekilde sahada sizleri görmeye başlayacağız. 23-24 Mayıs günleri yine çok şanslı çok keyifli Mars'ın Plüto ile güneşin Jüpiterle Merkür'ün Mars'la Venüs'ün satürn'e güzel destekleyici görünümleri var ee, burada özellikle çevrenizden destek gördüğünüz yeni girişimleriniz yeni projelerinizle alakalı e, insanların da yanınızda olmaya başladı ve aynı zamanda ilham kapılarınızın açık olduğu Sezgilerinizin de sizi doğru yönlendireceği bir sürece giriş yapıyor olacaksınız. 25 Mayıs tarihinde Mars'ın koç burcu transiti başlayacak. Ee, Mars'ın koç burcu transiti güzel çünkü kendi pozisyonunda yani kendi fonksiyonunu yerine getirebilecek bir burçta bulunacak Mars. Ee, ve 11. evinizde artık hayallerinizin peşinden koşmaya başlıyorsunuz. Belki belli gruplara liderlik ediyorsunuz. Belli gruplarda öne çıkmaktan geri durmuyorsunuz sevgili ikizler, burçları. Hatta arkadaşlarınızın ve dostlarınızın da hayallerini gerçekleştirmek için onlara öncülük ediyor dahi olabilirsiniz. 26 Mayıs'ta Merkür pürütü arasında güzel bir etkileşim var. Bu ruhsal anlamda sizi güçlendirecek bir etkileşim ve 27 Mayıs'ta Venüs pjupiter karesi biraz ekil ilişkiler anlamında bizleri zorlayacak ve maddi konularda da harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir süreç olacaktır. 28 Mayıs'a geldiğimizde Venüsün Boğa Burcu transiti başlıyor. Ee, Venüs de biliyorsunuz ki Boğa Burcu'nda e, yönetici konumdadır. Dolayısıyla e, burada 12. Günüzde Venüsün bulunması o içinizdeki ahengi, güzelliği, coşkuyu ee, o ruhsal enerjiyi yeniden Depolamanız için fırsat sağlayacaktır ee, Uzun zamandır Belki kafa karışıklığınız varsa Biraz melankolik bir ruh haliniz varsa içinizden gelen o sevgi enerjisini e, Artık kalbinizde Hissetmek adına e, kapılar açılıyor e, Ve sanatla uğraşan ikizler burçları varsa Tasarımla uğraşanlar varsa Bu konuda da aslında çok güzel etkileşimler Yaşayabilirler ee, güzel, e, keyifli, aşkın Belki böyle gizli gizli yeşeren bir aşkın da e, Artık Ortaya çıktığı, filizlendiği bir süreçten de bahsedebiliriz 29 Mayıs tarihinde Mars, Jüpiter kavuşacak 3 derece Koç burcunda yaşanacak Bu kavuşum 11. işte Bu fırsatların ayağınıza geldiği Hadi artık ilk adımı at Dedirten bir kavuşum Gerçekten çok şanslı, gerçekten çok keyifli Hayallerinize artık bir adım daha yakınsınız sevgili ikizler burçları. Zaten önümüzdeki yıllarda Uranüs'ün sizin burcunuza geçişiyle beraber tam bir patlama yaşayacaksınız. Artık bunun yavaş yavaş ayak seslerini hissetmeye başladığınız bir süreçte olduğunuzu düşünüyorum. Bakalım yorumlarda lütfen paylaşın. Neler değişiyor hayatınızda özellikle 2021'den bu tarafa çok ciddi değişimler yaşadığınızı biliyorum. Ve son olarak ayın sonunda burcunuzda bir yeni ay var sevgili ikizler burçları. 8 derece ikizler burcunda meydana gelecek. İşte yenilenme, işte tazelenme, işte artık yeni kararlar, yeni kararları hayata geçirmek adına ay sonunda taze başlangıçlar karşınızda olacak ve Haziran ayında bambaşka bir ikizler burcu göreceğiz inşallah. Güzel bir ay sizin için. Keyifli, neşeli, huzurlu, bolluk ve bereket içerisinde bir ay geçirmenizi diliyorum. Lütfen yorumlarınızı paylaşın benimle. Abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastölyoce hesabı veya opikusastölyoce.gmail.com adresini de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sevgiler.